olmaktan memnun musunuz? E, tıpta uzmanlık e, sınavına yeniden giriyor olsanız yine psikiyatriyi seçer miydiniz? Evet. E, çok güzel bir soru. Benzer sorular geliyor. Onları da cevaplıyorum. E, benim için e, çok hoş bir soru. Yani küçük bir çocukken de e, psikiyatrist olmayı hayal etmiştim. Daha doğrusu mesleğin adını psikiyatri olarak bilmiyorken de ee, yanlış kavramsallaştırmalar nedeniyle ee, bu mesleği istemişim ama e, başka türlü isimlendirerek söylemişim. Ee, Seneler sonra küçüklükte beni e, tanıyan komşumuzla ve kiracımızla karşılaştık. Ee, sordu işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun filan. Ben de işte psikiyatrist oldum, böyle böyle şunları yapıyorum filan deyince dedi ki küçükken ben sana sorardım 7 yaşındayken filan. Ne olmak istiyorsun? Ben de şey demişim beyin cerrahı olmak istiyorum. Peki, der, dermiş, neden beyin cerrahı olmak istiyorsun? Ee, ben insanların kafasını açıp içine bakmak istiyorum. Nasıl düşünüyorlar merak ediyorum, dermişim. Ee, tabii bu, bu motivasyon, yani esas olarak öğrenme, insanların nasıl düşündüğünü öğrenme motivasyonu. Çok güçlü bir motivasyon. Bu motivasyona sahip olduğumu küçük yaştan itibaren biliyorum. Ama beyin cerrahı diye adlandırdım, hatır, Hatırlayamıyorum tabii. Komşumuzun bu hatırlatması neticesinde aslında motivasyonun hiç değişmediğini, hala insanların nasıl düşündüğünü, düşünme eyleminin nasıl gerçekleştiğini ne kadar merak ettiğimi bir kez daha fark etmiş oldum. Bundan galiba 10-15 sene kadar önceydi. O çocukluk çağındaki komşumuzla yeniden karşılaşmam. Dolayısıyla benim için hiçbir zaman insanların nasıl düşündüğü konusu bir merak alanından uzaklaşmadı. Çok sevdim. Yakın başka branşlar, branşlar demeyeyim de meslekleri de düşündüğüm oldu. Yani siyaset bilimi, hukuk vesaire gibi daha çok sosyal bilimlerle ilgilendim. E, nitekim sosyoloji ve antropoloji alanında da yüksek lisans yaptım. Merak ettiğim sahalar. Yani insan ne yer, ne içer, nerede yaşar, e, birbiriyle nasıl temas eder, nasıl toplumsal organizasyonlara girer vesaire. Bunları da merak ettiğim diğer hususlar olduğu için... Ee, üstelik de psikiyatri uzmanı olduktan sonra ikinci eğitimde yüksek lisans olarak İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde Orta Doğu Enstitüsü'nde sosyoloji ve antropoloji yüksek lisans eğitimi de aldım. Ee, merakımı bir miktar giderdim. Hatta oradaki hocalarımız da sağ olsunlar şey dediler yani eğer kariyer yapmayı psikiyatri alanında değil de bu alanlarda düşünürsen bekleriz. Ee, yani sosyoloji, antropoloji alanında doçentlik, profesörlük vesaire düşünüyorsan, doktora düşünüyorsan buyur gel anlamında e, davetkar davrandılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. E, Profesör Doktor Tayfun Amman umarım sağlık sıhhattedir. İyi bir insandı. Tez hocamız sağ olsunlar. Çok sayıda, o da bir tıp doktorudur aynı zamanda. E, çok sayıda iyi ve destekleyici hocayla da beraber... Çalışma imkanım oldu. Sosyoloji, antropoloji alanında. Ama psikiyatri ihtisasını dediğim gibi çocukluğumdan beri çok sevdim. istedim Filmlerden etkilendim. E, öyle seçtim. Ve o sevgiyle de e, sürdürüyorum. Tıp fakültesini seçerken galiba e, 8 e, tercih yaptım. Tamamı tıp fakültesiydi. E, yine psikiyatriyi seçerken e, kazandığım sınavda On tercih yaptım ve tamamı psikiyatriydi. Üçüncüsünü kazandım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Tıp Fakültesi'nde de üçüncü tercihimi kazanabilmiştim. Ee, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hep mezun olduğum okullarda da iftihar ettim. Ee, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İngilizce eğitim yapan bir tıp fakültesiydi. Çok değerli hocalarımız vardı. Önemli bir kısmı Hacettepe mezunuydu. Yine önemli bir kısmı yurt dışında ya ihtisas yapmış ya orada bulunmuş insanlardı. Ee, yine e, psikiyatri ihtisasını da rahmetli Oğuz Arkonaç Çin yanında yaptım. Doçenti kendisi. Washington Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde psikiyatri ihtisası yapmış bir hocamızdı. Çok sayıda yayınlanmış kitabı vardı. Ee, kanser olup. Öldü Allah rahmet eylesin 2000 küsürlerde 2002 civarında galiba ve hayatının son dönemlerine kadar e, üretkenliğini sürdüren, kitaplarını yazmaya devam eden ve öleceğini bildiği halde kitaplarını tamamlayıp yayınlamaya çalışan çok seçkin bir akademisyen çok seçkin bir bilim insanıydı. E, onlarla çalışmış olmaktan, onların eğitiminden geçmiş olmaktan onur duyuyorum, e, onlara minnettarım. Yine Esat Oğuz Göktepe, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki psikiyatri hocam. O da İngiltere'de bulunmuş ve klinik şefliğine kadar yükselmiş bir hekimdi. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir hocaydı. Onun sayesinde yine e, psikiyatriyi seçerken kendimi çok rahat hissettim. Bu mesleği seçerken e, babamın küçükken, e, küçük yaşta diyelim, küçükken değildi. Yani üniversite işte bitirdik. Ondan sonrasında Mesleği seçerken bana deli doktorum olacaksın dediğinde e, babam bir esnaftı, orta ikiden terk bir esnaftı, iyi akıllı parlak bir insandı fakat eğitimi çok iyi değildi e, ama eğitimli bir ailenin çocuğuydu aslında, e, travmatik bir hayat öyküsünün üzerine çok iyi eğitim görememiş bir insandı. E, ben de baba delilik değil bu hani psikiyatrik hastalıklar. Ee, ...önemli ve yaygın hastalıklardır. Bizim hocamız İngiltere'de bu konuda çalışmış... ...Hesat Oğuz Bey'i profesör bahsediyorum. Ee, ve 20-30 yıl sonra Türkiye'nin şartları da İngiltere gibi olacaktır. Dolayısıyla mesleğimiz Türkiye'de sevilen, tutulan bir meslek olacaktır. Ee, endişe etmene gerek yok diyerek mesleğimizi seçmiştim. Ee, nitekim e, babamın vefatından önce 2005 yılında vefat etti... Ben 2003 yılında meslekte doçent olmuştum. Doçent olduktan sonra babam daha net bir biçimde benim mesleğine kadar sevdiğimi, ne kadar ilgiyle sürdürdüğümü, yaptığımı gözledikçe dedi ki oğlum doğru seçmişsin, iyi yapmışsın anlamında beni onayladığını görmekte ayrıca bana büyük bir memnuniyet verdi. Dolayısıyla soruya dönersek tekrar psikiyatri uzmanı olmaktan memnun musunuz? Tıpta uzmanlık sınavına yeniden giriyor olsanız yine psikiyatriyi seçer miydiniz sorusuna hiç şüphesiz evet cevabını veririm. Ee, belki psikiyatriyi yapma biçimi en başından itibaren daha, daha dikkatli daha özenle dizayn eder e, mesleğimde ilerlerdim. Yeniden eğer bu sınava giriyor olsaydım tercihimi asla değiştirmezdim. Meraklı olanlara, insan davranışına, insan doğasına, insan düşüncesine merak taşıyanlara e, özellikle tavsiye edebileceğim bir branştır. Ve gerçekten öğrenmenin ufuklarının çok açık olduğu, vücudumuzun en ince aygıtı, en dijital aygıtı beyin üzerine çalışan e, çok özel bir branştır. E, isteyenlere özellikle tavsiye ederim.